Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yeni bir bölümde karşınızdayım. Ben Yusuf. Bakalım bu bölümde bizi ne tür maceralar bekliyor. Bundan eminim ki bu bölümde çok güzel maceralar bizi bekleyecek. Hadi bakalım başlayalım. Takip et beni moruk. Hop. Bak. Bu yukarıdaki bizim ev. Evi kendimize bağladık. Elimiz uçuyor normalde. Ode ile Thor'un gizemli bir tacere açıklayan. Hadi gel torun. Takip et beni. Hop. Abo düştüm ya ne oluyor ya <gülüyor> Baksana havada kaldık Hey dedecek hmm, düştük biz ya ondan oldu Hadi gel bakalım torun takip et beni sakın düşme bak düşerken havada kalırız tekrar başlarız bak en baştan hop şuradan Dönemi etrafında olmuyor. İpler karışmadı. Gelveler takip etmeni. Hop, uçtuk, uçtuk, uçtuk. Of oh ya, süper, çok güzel. <gülüyor> Bir kuş gibi uçtuk. Evet, burada. Vay. Hadi bakalım, şöyle hop. Uçuyoruz. Dede ile torun uçuyor. Şu an biz de yukarıda. Ondan dolayı. Bak. Evimize de balon bağlı. Evimiz uçuyor biz evimizle birlikte uçuyoruz. Ne güzel değil mi? Hadi gel Berat. Şuradan karşıya uçacağız. Hop. Uçtuk. Manzara çok güzel ya. Bu manzaraya bayılıyorum ben. Hop, dönüyor dedecik. Hadi gel Velet, takip et beni. Bakalım dedecik bizi nereye götürecek? Hop, hop. Dede bak sen. Lan Velet, ne yapıyorsun? şuradan karşıya uçacağız evet uçuyoruz uçuyoruz hop düştük bir daha Dön dön dön sanırım varış noktasına varıyoruz gibi mi geldi ama hadi bakalım az kaldı şuradan karşıya uçacağız hop Koş Koş Koş ne koş ya uç pardon ben de karıştırdım <gülüyor> şu tipe baksana <gülüyor> adamım çin lider'e benziyor karenin başkanı vardı ya Kim jong Tuk, oh, bu, bu evet onun ikizi gidiyor onların bu geldik güzel güzel puanlar çıkardık ama devam ediyoruz bunu henüz bükmede. Şuraya bak be. Manzaraya bak dostum. Emin ol sen de orada olmak isterdin gibi. Çok güzel burası baksana. Of be şuraya bak. Evet. Hip kovusu burası kapalı diyor. Evet. Aa, kelebek. Kelebeği yakala dostum. Hayır gelecek olacak. Beled Kelebeği tut. Rotonda <Gülüyor> evet, beled beled geçti. Bu tepinden çıkarlar ama değil. O bizim enerjimiz. olamaz. Karıncalar bir büyüyor. Ama 2 kere zıplı şey yapmıyor. Şimdi bak ne yapacağım bak. Oy! <Gülüyor> Hazır şunu geliyorsan o dostum kaç. Bunlar gitmiyor değil mi buradan? Hayır, gitmiyorlar. Aa, gidiyor. Bugün kuşlarla ilgili. Hop. Ne oldu? Yakalayamadımayım. Tamam, dur. Alamaz. Lan uçuş oldu. <gülüyor> Bak. Bunlar edebiliyor mu? Olmadı. Dur. Kaç. Kaç. kaç. Şimdi bak. Buradan çıktın mı? Evet. Şunu ittiriyoruz. Anlaşıldı. Evet. Tekrar velet oldum. Velet. Takip et. Velet. Aaaa. çıktık. Sanki buradan içeri gireceğiz. Ne varmış orada? Bakalım. Bak. burada bir şey var adamım ne var acaba onun içinde sandığa bak çok eski olmalı bu sandık peki yukarı çıkacakmışım. nereden çıkıyorum? hımm bak gidiyor takip et beni dedi dik gel buraya bakta <gülüyor> evet vazgele şunu işe yaramıyor. Bunlar gelincek. Topla şunları, dostum. Bu da bizim enerjimizdi galiba. Hayır, enerji değil. Gelincikler var içinde. Evet, şuradan karşı atlayacak galiba. Hop, şöyle gelelim. Hop. Hayır. Bekle ödücük. Şu dedik bekle beni. Evet, anlaşmalar imzalanıyor. Aya ne oldu ya? Arkara var da Hop. Ah! Kaç? Kaç? Yok ya. Basın morumu. Örümcekleri takıyoruz biz biliyor musun? Şuradan biraz enerji alayım dedim ya. Enerjim azalıyor. Şuradan bak. Hayır, gel buraya. He? Aç elini. Elini aç ya. Bek, <gülüyor> sen yukarı. Beledi seçtim. Evet, aç elini. Hop, beledici yukarıda. Şimdi nasıl yapacağız bak? Şimdi bir de böyle deneyelim. Hayır, beledici, beledet yukarı gelmiyor. Şuradan şöyle onu galiba. Evet. Anladım. Tamam. Beni bir karşıya atıyormuşum. Ödecik burada kaldı ama. Şurada şiştirebiliyor muyum? Dedeye bak. Ödecik alttan geliyor. Karşıya atlıyor. Tamam. Bu beni yiyecek <Ödecik> daha <kaldı>. daha. <gülüyor> Önce ee, yüzünü terdeleyelim. Yoksak. Ağlabiliyor muyum? Almıyor ama onu. Hadi gel gel bak nereye gidiyorduk gel burdan yere bakıyorum ondan şurdan mı hmm, iç taktı yere evet, çıkıp taktı burdan evet, yukarı çıkıcaağz Hayır öyle çıkmayacağım size işte. bak adamım onlar zihirli böyle girilecek mi daha doğru bir daha yukarı çıkıcağım sonra aşağı iniyorum buradan Evet, güzel. Evet, şuradan aşağı iniyorsun. Bak buradan. Şöyle. Dağ'a doğru. <Gülüyor> Laby'in gibi yapmışlar burayı be. Veret, sakın düşürme beni Veret. Tutu tut ipi. Tamam mı? Evet, yukarı çıktım ben de Tamamdır. Denecek ile Veret yukarıda şu an. Kelebeyi de yakalıyordum. Bir evet, evet. Açın, açın, açın. Burada bir Burada bir tablo var. Onu alalım. Bizim resmimiz. Şimdi... Türkiler var burada. Bakın. Bak. Onları gönderdim. Ofaydım onlar. <gülüyor> Alamaz. Harika değil mi? Ben şu tutamıyorum. Az daha düşüyorum. Ben. dostlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere yeni bölümde bizleri çok güzel maceralar bekliyor çok tuhaf olaylar olmuş çok tuhaf olaylar olmuş bizim köpek öyle dedi bize hadi bakalım merakla bekliyoruz bir sonraki bölümde görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum hoşçakalın Kendinize iyi bakın Goodbye <gülüyor> Olamaz, mertçi tüm azardırıyorum sakin oldu <gülüyor> lan? La Hop. Evet. Böyle i̇şte bir <gülüyor> evet. yere düştüm? Ne ya, sanmışlar. Alamaz, lazer laser. Kaç, kaç, kaç. Laser'i sandık, lazer Sandık'e geçtiğim evet. Bu alayım ben. Aa. Bak burada bir örümcek var gibi. Aslı mı şuna? Geldi aldı. Geldik işte, sandığa doğru geldik neyse Hop. sandığı yittirdik evet şimdi ne yapacağız hmm. tabloyu alayım ben bir, bir alalım buradan bir resim alalım bir aldık şuan bunu karşıya mı yittiriyoruz acaba muhtemelen öyledir neyse gel bunu onu karşıya acaba muhtemelen öyledir neyse gel Baş tarafa geçeceğiz dostlar. Anlaşıldı. Evet. Ve takip et beni. Fandörün içini göremedik ama evet. Burası birisi böyle. Aman tanrım. İlginç. Bir o kadar da tuhaf. Evet. Buraya vardık. Şuraya baksana. Dün oğlan. ne lan öyle? Ne, <gülüyor> ne Hayır. Hayır. Bu ne böyle be yani? İşte bak. Ne <gülüyor> evet, oldu evet. Ne oldu bu? Ya? Öldü mü bu? <gülüyor> Hayır Tuzağa düştük ya Neyse o da tuzağa düştü <gülüyor> Başta bir tuzağa düştük ondan sonra o düştü Neyse Bir şey aradı bu uğraşmadan tuzağa düştük Ne güzel Bundan bir şey kaparamıyor mu dedi Hop Hıh velet takip et beni velet hadi gel hop karşıya geçtik niye <gülüyor> mi karıncalar ya bunlar etçil karıncalar galiba az önce bizi bize <gülüyor> saldırıyordu evet geldik hayır enerjim <gülüyor> mi azalmış morut bak burada bir kabak var şunu alabiliyor mu denecik alamıyor ama neyse sen dur şimdi bak burada enerji var şunu alalım biz hop aldık veleti seçeyim ben velet gel buraya, velet. al şu kabuğa şu kabuğa ne yapacağız bakalım ne yapıyomuşuz kabuğa şuraya mı bırakıyomuz acaba evet oraya bırakıyomuşuz hmm. Onları <Gülüyor> iktisap kıldık. Sizler adamlar. Kelebekle kala dostluğu yok. Gereneği yakalar adamın, gereneği yakalasa. Hop, gereneği bir yılan var. Kas tarafa geçecek fakat orada bir yılan var. Yılanın iksiri tale getirmemiz lazım. Yunan. Kalda Evet. Girelim, Oo, fincaklak. Fincaklak, <gülüyor> <de> <gülüyor> bir an sık sık sık hale gelmiyoruz ooo fincaplar fincaplar şükürler yammardan da sıkıldık parka ne oldu? evet karım yollar çıktı karım yolları da yuvay yapmış ölüyor musun? öldünmüyor hop çevirdiği yakaladın hazır bir tane kedimiz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> var İlkiler, şu an. Lan oğlum, yine gazı takar fark. Okay, tamam. Pat geldi. Kaldım bunun nerde var? Hadi gel. Ana havada şöyle Ne güzel şey mi? Gel bakalım Mira. Hı. bunu da. Bu diyor, ay Ne güzeldir ya. Burasıydan karıldı. Ben nasıl var ya? Hmmmm. Parlamıyor Hop. Evet. Geldim buraya. Bunun ağzında bir şey var. Yakala döntü ha. Düşün mü? Hmmmm. Ben de <gülüyor> Bak seni geçin. Sen ne diyorsun <gülüyor> <Bir> şey ya? Şuraya Topunamıyorum Neyse gel Üstüm ya Ben <gülüyor> karı tıklatır ağzım yani. and then they get Evet, şimdi Evet, sen bekle oldu. Şimdi nasıl yapılıyor? Evet, burada da bir tanrıcık var. Evet, da bir var. Evet, sen tutturuyoruz. Buraya çıkartmamız lazım, çıkandıklar. Evet. Anlaşıldı. Tamam mı? Evet. Evet. Şimdi tek gövde el veriyoruz. Birazcık daha çıkanlık gerekir. Evet. Birazcık evet. Evet. Yani. <Gülüyor> bir madera çıkıyoruz çünkü. Aldım, tamam Hop, evet. ya, tamam, bir rotora geliyor lan. kaldı. güzel hmm, geldi. <gülüyor> <gülüyor> Geldin mi? Çocuklar postalarını onlara. Saatlik çocuklar buraya geldi. Şurada bak be. Adamım, bu ne surat? Asıl surat. bizim köpek de geldi. Evet, güzel. Köpeğimiz geldi buraya. Özlemiştim mi seni. Ay, takip, takip çok tuhaf olaylar olmuş bir sonraki bölümde görüşmek üzere evet bu bölümün sonuna geldik dostlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere yeni bölümde bizleri çok güzel maceralar bekliyor çok tuhaf olaylar olmuş bizim köpek öyle dedi bize hadi bakalım merakla bekliyoruz bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Goodbye. Aman aman nerelere geldik? Demin evdeydik. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunumuzun ismi yukarı bak. Hepiniz biliyorsunuz zaten bu oyunu. Bunun bir filmi vardı galiba. Up. Pixar Up. Disney Pixar Up. Hazırsanız hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım bizi bu bölümde ne tür maceralar bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi bak buradan gideceğiz. Ama bak bunu biraz çeviriyoruz ilk başta. Ondan sonra şöyle geliyoruz. Bu sefer sola doğru çeviriyoruz. Geri geliyoruz. Labirent gibi yapmışlar ya burayı da. Hop. Az kaldı. Bitmek üzere. Evet. burayı geçtim şimdi ben. Bakalım. Dede gelebilecek mi? Ben de dedeye yardımcı olacağım. Şu anda ben çeviriyorum arkadaşlar şunu. Hem çeviriyorum hem oynuyorum. Dedeyi de ben yönetiyorum. Bak olamaz ya düştü ama dede dur şimdi dedecik ya dedecik yarasalara çarptı dikkat et dedecik evet dikkat et dedecik yarasalara çarpmadan Evet arkadaşlar. Orayı geçtik. Şimdi bakalım ne yapacağız. Bak burada. Bak bir sürü çıktı. Onu patlattım gördün mü? Bunları topluyoruz. Bunlar bize puan veriyor. Aha. Bak bu da enerji. Şunu kökünden çıkartıyor böyle tamam mı? Bak. Kabak çıktı. Enerjimi dolduruyor öyle. Yedecik yardım et. Elini uzat dedecik şimdi ona yardım edecek ufaklık bak gördün mü bak burada bir var bunları topluyorum onlar bize puan veriyor şu taşı itiyor muyuz burada bak şimdi dedecik mi elini açıyordu ufaklık şimdi, ufaklığı seçeyim ben Gel ufaklık sen böyle gel. Aç elini. Hop dedeyi yukarı fırlat gördün mü? Evet dedecik çıktı şimdi dedecik'i seçeyim ben. T'ye basıyoruz bu arada. Bunu. Hayır dedecik bunu alacaksın bak. Bu bizim mesmimiz. Onları topluyoruz biz. Velet de bak beni takip ediyor Velet'i görüyor musun Vay aslan Velet Hayır yılan var orada Dur şimdi bak Hoş ver onu Velet Şimdi bak karşıya şimdi Karşıya Lazer atıyorum bak yılan kaçtı gitti gördün mü Hop Aa bak Kuş var orada Bunlar neden ayrı ayrı gidiyor ya Beraber olmaları lazımdı. Neyse ben dedeciği seçeyim. Dedecik daha iyi benim için. Dur şimdi bak. Bunları ilk başta post Bunlar bizi yere düşürüyor biliyor musun dostum? Evet. Evet, şimdi buradan karşıya atacağım. İşte bu. seferde atladım gördün mü? Hayır köpek. Torun torun torun yardım et torun. Çabuk çabuk çabuk. Tostaladım <gülüyor> onu gördün mü dostum mı? Yağmur yağıyor Hayır fırtına kopabilir Evet edecik onu aldı Hayır Şimdi veri dış karca göre burada bir şey var mı? Evet buradan gidecek. Dedeciyi de buradan göndereceğiz şimdi. Hadi gel dedecik. Dedecik gel buraya. Gelmiyor. Hey dostum gel buraya. Bir de bununla deneyim ben. E, ne yapacağız burada? Gel diyor ama kalma diyor. Gel. Hadi <Gülüyor> şimdi ben buradan gidelim de. Hayır. <Gülüyor> Geçemedik. <Ataşı> çekiyor mu? <Gülüyor> buradan. Şalanın olsun. Aa bak bir süreliğince çıktı burada. Şurada bir enerji tazeleyelim mi? Bak ağacı sallıyor. <gülüyor> Enerjimizi dolduralım Evet. Bak şu kuşta kuşun ağzında bir zarf var. Onu alayım ben. Aha tabloymuş. Bunlar bizim resmimiz. Bak sol üst köşeye bak. Evet. Evet. Ee, Şuna bak. Hayır. Vedet et. onu. Ver onu. Bitmiyor lan. Evet. Üf. Enerjim bitti. Orada bunların enerjileri beraber gidiyor. Şimdi enerjimi tazeleyeceğim. Dedeninki de tazelenecek. Bak gördün mü? Şimdi onu oraya sokacağım bak. <gülüyor> gel gel. Onu sokalım derken biz girdik ya. Hadi gel gel. <Gülüyor> <Gülüyor> ha onu oraya soktuk gördün mü? E şimdi. Aldın mı orada? Evet, tuzağa düşürdük onu gördünüz mü dostlar? Bak burada da bir sürü örümcek var. Burada bir örümcek varım. Ama neyse gel hadi dedecik gel beni takip et kaldın orada moruksen kaldın olamaz ne oluyor Oo. yıldırım çarptı dedecik şimdi yukarı fırlatacağım ama yine yok diyor. bekle dedecik beni bekle beni bekle enerjimiz nerede gitti ya? Hadi gel dedecik dur dur. Şu kelebi Hayda. Şu kelebeği yakala. Dedeci Dedeci şimdi uzağa fırlatacağım bak. İyi izle. Gördün mü velet gel velet beni takip et. Bir yardım et uzat ona. Hadi dedecik İşe <gülüyor> Çok uzaksın delicik. Bekle o zaman ben şöyle. Şimdi bunu karşıya fırlatacağım böyle hop. olmadı. Ama şöyle yapalım hop. <gülüyor> bir kuştu. Böyle bir usta. Evet orada kaldı. Dur bele şimdi bunu. Ama kaldı. bak kuşun yanına geldim tek başına yatılmıyor ya. bak kuş oldum Yardım et, bunu. Evet, torun yere düşürdük. Kuş gitti. <gülüyor> torun yere düştü. Çık, dur, sakin ol kendine gel. Şüphe <gülüyor> yere düşürdüm. Ya çıkamıyor çıkamıyorum buraya Belet ya. Dur bekle geliyorum Belet. Gel hadi. Hayvan gibi olmuştun be seni yukarı çekemedim bak zorlandım biraz. Ha gel Evet, sen çıkamıyor musun mu buraya? Evet. Şuradan karşı atlayacaksın ya böyle bak. Hayda. Bak şimdi. Sefer veledi galiba yukarı fırlatacağız Geri dekalı versene onu bana. <gülüyor> Kandırdı seni dedecik. Hop. Evet sonunda aldım onu. Dedecik kaldı burada. Hmm. Bak buradan ip taktır Dedecik şimdi ipe binecek. Evet. Güzel atlayış. labirent gibi yapmışlar ya burayı git git git dur sakin sakin sakin sakin kalmakta fayda var az kaldı dayan ha eee görev tamamlandı bunu başardık kolay kaldı dostum gitmek üzere bölüm evet bak burada köpek var bu bizim köpeğimiz bu bizim evet bu bizim dostumuz lan köpekçik. Abi haber? Ne yapıyorsun? Nasıl? Alın <gülüyor> terini temizliyor. Evet. Bölüm bitti dostlar. Görev tamamlandı. Bakalım bir sonraki bölüm nasıl? Bu sefer bizi nereye götürecek bu veled ile torun? Dede ile torun bakalım. Neredeler? Evet. Burası güzel bir yer sanki Kaldığımız yerden devam ediyoruz Buraya geldik işte Köpek diyor ki beni takip edin Sizi evinize götüreceğim diyor Köpek gitti la uçtu Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz Hepiniz kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın Ayrıca videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim emeğin boşuna gitmesi hiç olmazsa bana yardım edin dostlar hepinizi seviyorum hoşçakalın kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle yeni bir videoyla inşallah beraber oluruz yeni bir videoda görüşmek üzere kalın sağlıcakla No! bir şeyler vardı babak olsun, onları gönderdim, oturdum onları bık bık. olamaz, harika dönüyor zaten ben şu tutamıyorum, az daha düşerim